Merhabalar, Ocak ayındaki YGA zirvesini ilk kez izlediğimde YGA ve YGA'nın desteklediği projeler hakkında Twin, WeWalk, Bilim Seferberliği, TGT gibi projelerin yani hakkında bir farkındalık oluşturduğumu hissettim. Özellikle bilim seferberliğini ilk gördüğümde takdir etmiş ve çorbada benim de tuzum olmalı demiştim. Aralık ayındaki zirveye ise bilim seferberliği hakkında daha detaylı bir bilgi almak ve hayal ortaklarının görüşlerini dinleyip kendi bilinç düzeyimi geliştirmek için katılmak istiyorum.